İçerisinde 145'ler. Filamenti sıcaklıydı mı bıraktık? Ayrıcaktıydı. Ne olmuş? sahibi Halit Bey ekranda şu anda. Teşekkür sen büyük adam olunca bu video büyük para edecek. İnşallah hocam. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk işim diye böyle ilk işlerim. Evet, şimdi bakalım yükselen Baş. Ya bunun için çok uzun sürecek çünkü çok şey var. Evet hocam demiş bari, müzeyi. bu bir de şey ne kadar? Üst santim falan gibi bir çok geniş zaten. Evet o yüzden döşe döşe döşe bayağı bir sürekli. Az önce yüz sekiz katman olmadı, yüz sekiz katman. Bir buçuk santimlik bir yer mesela. Evet. Biz Bir santim olsa aşağı yukarı mı akıyor, milimetrenin onda biri bir katman. Evet hocam, yalnız şöyle bir şey var. Ee, Dolguyu fazla koymuyor hocam. Mesela artık çapraz çapraz geçiyor sonra bir daha üstüne de, de, de, ters çapraz şeklinde bırakıyor. Yani şey nasıl diyeyim. Fazla kilometre e, harcamaması için He. boşluk bırakıyor. Sonra, sonra şey Nefes, bir şey yapıyor. Aman hocam. Cez. <gülüyor> Elimi ben buradan bir yapıştırmıştım. Aman abi. <gülüyor> hocam bir de şu şeyde 110 derece. Şey Hangisi? Var. Şu 110 derece hocam. Öyle mi? Evet. Ben ona da uzun dedim ben ona. Kıskaça ya orada ısınıyor o da. Uzun da devam ediyor senin alttaki katmanı. Aynen tıkır. hocam yani oraya elini yapıyordun. Hmm, şöyle super çekince ben, bir şey gördüm sanki. Maşallah var hocam ne böyle okuldan çıkartıyoruz kaç santim arama yüksektin mi? 3 santim falan alacağız böyle <gülüyor> Bir tane daha var hocam, o en uzun parça şu kadar bir şey, kaç santim, 7 santim kadar. Ya o çok sıkıntı oluyor. Çünkü bu şey e, tablo aşağı doğru gittikçe bu e, dönerek aşağı iniyor hocam. Bazen yamulmalar oluyor. Mesela düz çıkması lazım Onun için yukarı iniyor bir bu var. Onun için buraya bir fan koysun. Ne için? Yamulmayı engellemesi için fan koysun olmuyor şey tamamen şu tablon, tablonun tablanla şeyle alakalı dengesiyle alakalı